Bugün 13 Mart 2022 Pazar güneş günündeyiz. Ay yengeç burcunda ilerliyor. Özel yaşamımız, aile, yuva, çocuklar, ebeveynler, vatan, millet, güvenlik gibi alanlarda hassasiyetlerimiz artabilir. Duygusal olarak kırılgan ve alıngan olmamız mümkün. Özel ilişkilerimizde sevgi ve şefkat beklentilerimiz artabilir. Sevdiklerimizi koruma ve besleme eğilimi duygusal ve dürtüsel davranmamıza da neden olabilir. Sabah erken saatlerde ay, balık burcundaki güneş ve neptünle üçgen açı yapacak. Hassas ve yaratıcı enerjilerle çevremize karşı da duyarlılığımız güçlenebilir. Yardım, merhamet, sevgi, şefkat, ruhsal ve sanatsal ilham günlük yaşamamızda daha fazla yer alabilir. Duygularımızın ve sezgilerimizin güçleneceği bu saatlerde yakınlarımız ve sevdiklerimizden destek alabilir, kendimizi huzurlu ve güvende hissedebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ay, Oğlak Burcundaki plütonla karşı taşı yapacak ve 18.44'te boşluğa girecek. Ay boşluktayken önemli kararlar almak yerine dinlenmek ve ruhsal dengemizi korumaya odaklanmakta fayda var. Yakın ilişkilerde bazı duygusal baskılar hissedebiliriz. İçe yönelişler, ruhsal faaliyetler ve tefekkür için akşam saatleri çok uygun olabilir. Ay gece 22.31'de Aslan Burcu'na geçecek.